Bu videomuzda rasyonel ve irrasyonel sayıları ele alacağız. Rasyonel sayılarla başlayalım. İki tam sayının birbirine oranı olarak ifade edilebilen her sayı rasyonel bir sayıdır. Tam sayılar rasyonel sayılardır. Örneğin 1. 1 sayısını 1 bölü 1 olarak veya eksi 2 bölü eksi 2 olarak veya 10.000 bölü 10.000 olarak ifade edebiliriz. Bunların hepsi bir sayısının değişik şekillerde ifade edilmesi. Bir sayısını iki sayının birbirine oranı olarak ifade edebildik. Bir sayısını bir sayıyı kendisine bölerek sonsuz değişik şekilde ifade edebiliriz. Şimdi de eksi yediye bakalım. Eksi yedi bölü bir veya yedi bölü eksi bir veya eksi on dört bölü iki olarak ifade edilebilir. Örnekleri sonsuza kadar çoğaltabiliriz. Eksi yedi sayısı da iki tam sayının birbirine oranı olarak ifade edilebilir. Peki tam sayı olmayan sayılara ilişkin ne söyleyebiliriz? Mesela 3 virgül yedmiş sayısını iki tam sayının birbirine oranı olarak nasıl ifade edebiliriz? 3 virgül yedmiş eşittir 375 bölü 100 eşittir 750 bölü 200 diyebiliriz. 3,75'e 3 tam 3 bölü 4 olarak yazabiliriz. Bu da eşittir 15 bölü 4. 3 kere 4 eşittir 12 artı 3. Bu eşittir 15 bölü 4. Ve bu da eşittir eksi 30 bölü eksi 8. 15 bölü 4'ün hem payına hem de paydasına eksi 2 ile çarptım. Demek ki 75'i de iki tam sayının birbirine oranı olarak ifade edebiliyoruz. Yani bu da rasyonel bir sayı. Rasyonel kelimesine dikkat edelim. Kelimenin içinde rasyo geçiyor. Belki içinizden bazıları rasyo kelimesinin oran anlamına geldiğini biliyordur. Rasyo, İngilizce söylenişiyle ratio. Eğer bir sayıyı iki sayının rasyosu olarak ifade edebiliyorsak, o sayı rasyonel sayıdır. Peki tekrarlayan ondalık sayılar için ne söyleyebiliriz? Muhtemelen tekrarlayan ondalık sayıların en önlüsü bu. 0,33333 diye gidiyor, 3'ler sonsuza kadar devam ediyor. 0'dan sonra bir sürü 3 yazmak yerine, 3'ün üstüne bir çizgi koyarak, bir çizgi çekerek 3'ün tekrarladığını gösterebiliriz. Ve öyle yazalım hatta. Ve bu sayıyı da 1 bölü 3 olarak gösterebiliriz, değil mi? Veya 0,6666 sayısını 2 bölü 3 olarak gösterebiliriz. Sayı kendisini tekrarlıyorsa, bu sayıyı da iki sayının birbirine oranı olarak gösterebiliriz. Diyebilirsiniz ki neredeyse bütün sayıları kapsadık. Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar, ondalıklı sayılar... Tekrarlayan ondalıklı sayılar, bunların hepsi rasyonel sayılar, peki rasyonel olmayan sayılar da var mı? Evet, rasyonel olmayan sayılar da var. Eğer zaten irrasyonel sayılar olmasaydı, rasyonel sayılar diye bir gruplamaya gerek kalmazdı. Aslında matematik dünyasının en ünlü sayılarının çoğu irrasyonel sayılar. Rasyonel olmayan sayılar. Bunlara irrasyonel sayılar deniyor. İrrasyonel sayıların en ünlüsü pi sayısı. Evet, doğru hatırladınız dairenin alanını veya çemberin çevresini hesaplarken kullandığımız pi sayısı. Pi sayısı irrasyonel bir sayı. Sonsuza kadar devam ediyor ve tekrarlamıyor. E sayısı da aynı şekilde. Sonsuza kadar devam ediyor ve tekrarlamıyor. Karekök 2 de bir irrasyonel sayı. Altın oran sonsuza kadar devam ediyor ve tekrarlamıyor. Bu sayılar doğada bulunan sayılar. Bunlar çok özel sayılar, irrasyonel sayılar çok az olmalı diye düşünebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda bu konuya daha detaylı değineceğiz. Herhangi iki rasyonel sayının arasında en azından bir tane irrasyonel sayı oluyor. Buraya örnek olarak karekök 2'yi yazdım ama şunu düşünün, tam kare olmayan herhangi bir sayının karekökünü aldığınızda sonuç irrasyonel bir sayı olur. Rasyonel bir sayıyla irrasyonel bir sayıyı toplarsanız, sonuç irrasyonel bir sayı olur. Rasyonel bir sayıyla yine irrasyonel bir sayıyı çarparsanız, sonuç yine irrasyonel bir sayı olur. Yani düşündüğünüzden, tahmininizden çok daha fazla irrasyonel sayı var. Hoşçakalın.